Soldaki saatten, sağdaki saate kadar ne kadar zaman geçmiştir? Evet, solda ve sağda birer saat resmi var. İkisi de farklı zamanları gösteriyor ve biz bundan buna kadar ne kadar zaman geçtiğini öğrenmek istiyoruz. Bu arada geçen zamanın 12 saatten az olduğunu belirten bir not da eklemişler ki kafamız karışmasın. Bu not, bu saatin mesela pazartesi bu saatinde çarşamba günü okunmadığını bilmemiz adına son derece faydalı. Evet, geçen zaman 12 saatten azmış. Bu iki saat arasındaki farkı bulmak için önce saatlerin kaçı gösterdiklerini bulmakla başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Soldaki saatte akrep 6 ile 7 arasında. Akrep 12'den başlamış, 6'yı geçmiş ama daha 7'ye gelmediği için saat 6 olmalı. Saat şu an 6'yı geçiyor ama henüz 7 olmamış. Yani 6'yı bir şey geçiyor. Anlaştık mı? Sıra geldi o bir şey olan dakikaya. Yelkovan da tepeden başladı. 5 dakika, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 diyemiyorum çünkü daha buraya gelmemiş. O halde 40'tan sonrasını birer birer sayacağım. 41, 42 ve 43. Evet, soldaki saat 6.43'ü gösteriyor. Yani buradaki saat 6'yı 43 geçiyor. Sağdaki saatte ise akrebin 9'u daha yeni geçtiğini söyleyebilirim. Evet, saat 9'u biraz geçmiş ama kesinlikle henüz 10 değil. Yelkovan ise 5, 10, 11. dakikayı gösteriyor. Demek ki sağdaki saat 9.11'i gösteriyor. Yani buradaki saat, 9'u 11 geçiyor. Peki, asıl soruya geri dönecek olursak, saat 6:43'ten saat 9.11'e kadar ne kadar zaman geçmiştir? Bunu anlamanın bir yolu, aradaki zamanı parçalara ayırmaktır. Önce, saat 6:43'ten saat 7'ye kadar ne kadar zaman geçtiğini bulalım. Soldaki saatte, Yelkovan 12'ye geldiğinde saat 7 olacak, öyle değil mi? Yelkova'nın buradan 9'un üzerine gelmesi için 2, buradan 12'ye gelmesi için de 5, 10, 15 dakika daha geçmesi gerekiyor. Demek ki saat 6.43'den 7'ye kadar 2 artı 15, yani 17 dakika geçmesi gerekir. Şimdi de yine bu şekilde düşünerek saatin 7'den 9'a gelmesi için ne kadar zaman geçmesi gerektiğine bakalım. Yelkovan, saat 7'den 8'e gelene kadar bir tam tur, 8'den 9'a gelene kadar da bir tam tur daha atar. Ve bu da 2 saat demektir. Son olarak, 9'dan 9.11'e de Yelkovan buradayken, 5, 10, 11 dakika ilerler, yani 11 dakika geçer. Buraya da 11 dakika yazalım. 6.43'den 9.11'e toplam 17 dakika artı 2 saat artı 11 dakika geçmiştir. 2 saati başa yazıp dakikaları toplayacağım. 17 artı 11, 28 dakika eder. Soldaki saatin gösterdiği 6:43'ten sağdaki saatin gösterdiği 9.11'e gelmek için toplam 2 saat 28 dakika, yani neredeyse 2 buçuk saat geçmiştir.